Herkese selam teknoloji oku takipçileri bugün sizlerle beraber ben buradayım dedirten güçlü işlemcisiyle, büyük büyük kamerasıyla ortamda herkese havanızı atabileceğiniz bir telefonla beraberiz. Mate serisinden Mate 50 Pro ile beraberiz. Şimdi bu cihazı anlatmaktan büyük zevk duyacağım. Böyle canım artık anlatmak istiyor. O yüzden lafı fazla uzatmıyorum. Tasarımıyla başlıyoruz. Bu cihaza bayılacaksınız. Fiyatı da birazcık sizi şok edebilir. Evet, cihazın tasarımından başlayacak olduğum için hemen telefonu elime alıyorum. Bizdeki siyah rengi, bu telefonun üç farklı rengi bulunuyor. Bir beyaz rengi, bir siyah rengi. Bir de vegan tasarım olan özel bir tasarımla hazırlanmış. Turuncu rengi sizlere satışa sunuluyor. Artık hangisini tercih etmek istiyorsanız. Ama vegan tarafına ayrıca bir parantez açmak istiyorum. O tarafta böyle birazcık deri tasarımlı bir telefon sizlere geliyor. Ve ekstra ekstra fazla özellikleri bulunuyor. Bunları da videonun devamında geleceğiz. Cihazın gördüğünüz gibi arka tarafında Ortaçağ mimarisinden esindiklerini söyleyen bir kamera kurulumu bulunuyor. Burada 4 tane kamera kurulumumuz var. Bu kameraların üstünde de bir led yerleştirilmiş. Hemen o kameranın etrafı da böyle birazcık altın kaplama diyebileceğimiz bir renkte bizlere sunulmuş. Cihazın çevresine bakalım istiyorum. Yukarıda ahizelerimiz ve kızılötesi sensörümüz. Yan tarafında ses açma kapama tuşumuz ve güç düğmemiz. Alt tarafta hoparlörümüz, Type-C girişimiz ve çift sim girişimiz bulunuyor. Cihaz 3D eğimli bir ekranla tasarlanmış. Yukarıda da bir ekran bulunuyor. Burada da yine ön kameramız ve 3D yüz tanıma sensörü bulunuyor. Cihaz tasarım konusunda bir önceki bildiğimiz Mate modellerin aslında biraz da benziyor. Gerçekten o modeller de... Güçlü bir şekilde piyasaya sürülmüştü ve endüstriyel tasarım tarafında gerçekten Huawei güzel işler başarıyor. Bu telefonda ya ben buradayım diyor abi şu telefona bir bakar mısın yani şu kamera kurulumuna falan. Çok güzel görünüyor. Teknik özelliklere gelelim. Şimdi size bir teknik özellikler tablosu gelecek. Cihaz 6.74 inçlik Full HD Plus bir çözünürlükle geliyor. 120 Hz'lik bir tazeleme hızına sahip. Cihazın Yonga setinde ise Snapdragon 8 Plus gen 1 4G mobil platform kullanılırken işletim sisteminde ise MIUI 13e yer verilmiş. 8 GB'lık RAM ve 512 GB'lık dahili depolamaya sahip telefon gücünü 4700 miliamperlik bataryadan alıyor ve bu batarya 66 W'lık bir adaptörle şarj oluyor. Cihazın 50 megapiksellik güçlenme kamerasının yanında birçok özellik de bizlerle beraber diyebiliriz. Kısaca teknik özelliklerden bahsetmiş olduk. Ekran donanım kamera diyerek başlayalım. İlk sırada ekran var. Önce da teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum aslında. Yine güçlü özelliklerle karşımıza çıkan bir ekran var. Dayanıklık konusunda da her zaman olduğu gibi güçlü işler çıkarmış Huawei. Teknik özelliklerinde ise... Daha demin de bahsettiğim gibi 6.74 inçlik OLED, 2616'ya 1212 piksellik, 120 Hz'e kadar tazeleme hızı sunan, 300 Hz'e kadar da dokunmatik örnekleme hızı sunan bir ekran geliyor. 1.7 milyar renk ve P3 renk gamı sunabilen telefon, 428 ppi'lik de görüntü hassasiyeti sağlıyor. Cihazın çok fazla özelliğinden bahsedeceğim için aslında... Uzatmak istemiyorum. Renk konusunda dizilerinizde, filmlerinizdeki zaten 3D bir ekran olmasına da avantaj olarak göz önünde bulundurursanız size izleme keyfini sonuna kadar sunuyor. Aynı zamanda çekeceğiniz fotoğraflarda da renkleri çok güzel bir şekilde bize yansıtıyor. Kendi deneyimlerimden de bahsedecek olursam, dün birazcık fotoğraf çektim bu telefonla ve gerçekten Huawei'in fotoğraf kalitesi her geçen gün artıyor. Bu fotoğrafları çektim ama birazcık da editlemek istedim. Editlemeye gelince de renk konusunda ya gerçekten mükemmel işler çıkartıyor. Birazdan kameraya geldiğimizde de tabii o tarafta e, efeksiz bir şekilde kullandığımız fotoğrafları göreceksiniz ama o halde bile çok güzel bir renk sunuyor sizlere. O tarafa da gelince göreceksiniz dediğim gibi. Lafı fazla uzatmıyorum. Bir de teknik donanım tarafına bakalım bize teknikte neler sunuyor. Cihazı tasarlarken 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 4G mobil işlemcisini kullanmışlar. Aynı zamanda cihazın arayüzünde ise MIUI 13e yer verilmiş. Cihazın grafik işlemcisinde ise marka Adreno'yu tercih etmiş. Cihazın dahili depolama tarafındaysa bizlere farklı seçenekler sunuluyor. 8 GB RAM'in yanında 256 GB'lık dahili depolama aynı zamanda 512 GB'lık dahili depolaması bulunuyor. Bunu da artırabilir hafızayla 256 GB kadar daha artırabiliyorsunuz. Dünkü deneyimlerime nazaran şunu söyleyeceğim. Zaten 8 GB'lık RAM bence gayet yeterli bir bellek olduğunu söyleyebilirim. Herhangi bir donma ve kasma yaşamadım. Oyun oynayacaksınız, donma kasma yok. Fotoğraf çekecekseniz çok hızlı bir şekilde telefon uyanıyor. Gerçekten o anı yakalamak istiyorsanız çok kolay bir şekilde yakalayabilirsiniz. Uygulamalarda, herhangi bir şeyde bir sıkıntı yaşamayacağını söyleyebiliriz. Marka yine burada çalışmış yani yapmış. Dedikten sonra cihazın bağlantılarından da bahsetmek istiyorum. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2'yi destekliyor. Bataryası ise dev bir ile geliyor. 4700 mAh'lik bir bataryadan güç alıyor bu telefonumuz. Ve 66 da bir süper şarj desteği bulunuyor. Eğer telefonunuzun şarjı sıfırsa. 100'e tamamlamak istiyorsanız bunu 37 dakika içerisinde yapabiliyorsunuz. Ekstra olarak cihazın 50 wattlıkta bir kablosuz şarj desteği bulunuyor. Eğer kablosuz şarjı da kullanmak isterseniz bunu 50 wattlık bir şarjla gerçekleştirebilirsiniz. Son olarak cihaz MI13 analizüyle geldiğini söylemiştim. Yenilikleri oldukça fazla. Bunu da videonun sonuna doğru göstereceğim. Güvenlik tarafında büyük adımlar atılmış. Aynı zamanda kısa yollar ve işlerinizi çabuca halletmeniz açısından size ekstralar sunuyor. Bunu da videonun sonunda görebilirsiniz. Geldik kameraya. En canılcı, sizi en cezbedici özelliği. Ya anlat anlat bitiremeyeceğim ama yine burada bir teknik özelliklerimiz gelsin bize kamerada neler sunuyor? 50 megapiksellik X Mega Ultra diyafram kamerası, 13 megapiksellik 120 dereceli Ultra geniş açısı, 64 megapiksellik telefoto kamerası bulunuyor. Ön tarafta ise 13 megapiksellik 3D derinlik algılama kamerası bizleri karşılıyor. Cihazın ön kamerasında ve arka kamerasında da 4K 60fps değerini görebilirsiniz. Bu değerlerde videolarınızı çekebilirsiniz. Aynı zamanda telefonun optik görüntü sabitleyicisi de bulunuyor ve elektronik görüntü sabitleyicisi de 200x'e kadar da zoom yapabiliyor. Yani buradan ay fotoğrafımı çekmek istiyorsunuz. Güneş tutulması mı var bugün? O zaman telefonunuzun kamerasını açın ve... Güneş tutulmasını gayet rahat bir şekilde izleyin. Böyle de güzel bir avantaj sağlıyor. Kamera konusunda çok güçlü yeni donanımlarla geldi süper gece çekimi. Süper gece çekiminde yani göreceksiniz hele ki o fotoğrafla bir tık daha oynayın. Yani böyle güzel bir gece çekimi olamaz. Ekstra ekstra özelliklerine de bahsedeceğiz zaten neler sunuyor. Eğer profesyonel çekimler yapmak istiyorsanız ki buna birazdan yine değineceğim. Portre çekimlerde o derinlik algısını nasıl iyi bir şekilde yakaladığını, derinlik algısını yakalamasına rağmen renklerin canlılığını yine kaybetmediğini siz de göreceksiniz. Aynı zamanda bu kamerayla beraber diyafram açıklı. Ki diyaframın ne demek olduğunu bilmiyorsanız yukarıya kart bırakıyorum. Diyaframın ne demek olduğunu açıklamıştık. 10 farklı diyafram seçeneği sunuyor size. Bu da yani bir fotoğrafı bir objeyi atıyorum. Ben bir nesneyim böyle duruyorum. Telefon kamerası beni çekiyor. Ben bunu diyafram açıklığını kendim ayarlayabiliyorum. Yani dilerseniz bana odaklanabilirsiniz. Dilerseniz arka tarafın genişliğini de alabilirsiniz. Böyle de 10 farklı diyafram seçeneği bulunuyor. Süper makro tarafına gelecek olursak daha öncesinde süper makroyu Telefonlarda fotoğraf çekmek için görüyorduk. Yani farklı farklı markalarda çok fazla işler yapmıştı ama şimdi size söyleyeceğim özellik farklı bir markada, rakip markalarda bu yok. Süper Makro ile artık video çekebiliyoruz. Eğer sallıyorum bir karıncanın o yuvaya girişi, o yuvadan çıkışı ya da bir kelebeğin Kozadan çıkışı ki kelebek birazcık büyük kalabilir, daha küçük işler için ya da bir çiçeğin açışını izlemek istiyorsanız telefonunuzu bir köşeye bırakın, süper makro çekimini açın ve bu videonun keyfini çıkarın. Gerçekten güzel işler başarıyor ve bu özellik diğer rakip firmalarda yok. Biliyorsunuz ki Huawei cihazlarda Super Device özelliği ile beraber çoklu ekran işbirliği yapabiliyorsunuz ve bunu çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Birazdan deneyimini sizlerle de göreceğiz. Bu cihazla beraber bağladığınız cihaza biz birazdan MatePad Pro'yu getireceğiz ve çoklu ekran işbirliği sayesinde kamerayı istediğimiz gibi kullanabileceğiz. Dilerseniz testimize geçelim. Orada ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Şu an elinde MatePad Pro var ve yan tarafındaysa MatePad Pro 12.6 var. Alt tarafta çoklu ekran işbirliğini görüyorsunuz. Kabul ediyorum diyorum ve etrafımdaki gördüğünüz anında bağlan dediğimde çok kolay bir şekilde bağlanabiliyorum. Şimdi kamera tarafını bağlandıktan sonra nasıl yönlendirebileceğimizi göstereceğim. Her zaman izin vere de bastıktan sonra telefonumun kamerasını açıyorum. Şu an beni görüyorsunuz. Yan tarafa koyuyorum çok da uzak bir mesafe olmasın diye. Bunu istediğiniz gibi uzak bir mesafeye de koyabilirsiniz. Telefonunuzun istediği modunu buraya bir tıkla şu an. Ben konuşurken çektim kendim ama çektim şu an. Hem burada görebiliyorsunuz hem de şimdi Alp'den rica edeceğim. Gördüğünüz üzere galeride açtığım zaman çektiğim fotoğrafı görebiliyorum. Aynı zamanda modları da istediğiniz modları hala bu taraftan ayarlayabiliyorsunuz hem burada hem telefonunuzda açılıyor. Bu özellikle bu şekildeydi gece çekimlerini, tüm çekimleri telefonunuzdan da yönlendirebiliyorsunuz. Testimizde gördünüz. Şimdi bir de bu telefonla çektiğimiz fotoğraf ve videolara gelelim. Ben çekerken zevk aldım. Keşke birazcık daha vaktim olsaydı. Daha güzel işler çıkarabilseydim. Daha güzel fotoğraflar çekebilseydim. Tabii ki takdir size kalmış. Umarım fotoğrafları beğenirsiniz. Yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Bu cihazın kamerasını nasıl buldunuz? Tabii ki profesyonel bir şekilde bu cihazla fotoğraf çekilse Ki yapan büyük üstadlar var. Onların da fotoğraflarına bir göz atmanızı öneririm. Benim çektiğim bunlarda değerlendirme size kalmış. O zaman şimdi fotoğraf ve videolara geçelim. Herkese selam şu an beni Huawei Mate 50 Pro'nun çok güzel kamerasından duyuyorsunuz. Umarım sesim size iyi bir şekilde iletiliyordur. Görüntü kalitesi bence çok güzel. Bunun bir de geniş açısı var hemen geniş açıya gelelim. Evet en geniş açı da bu şekilde. Bir de zoomlayalım. Bunun da bu şekilde görünüyor. Peki siz nasıl buldunuz? Şimdi bir de arka kameraya düzeyelim. Bakalım arka kameranın kalitesi de sizi tatmin edebilecek mi? Benim çok da neyse. Şimdi ise arka kameradayız. Arka da kamerada 4K, 60FB, kadar video kalitesi bize sunuyor ve bu şekilde görünüyor. İsterseniz bir geniş açı alalım. Geniş açıda görüntü kalitemiz bu şekilde. Aynı zamanda telefon optik görüntü sabitleyicisi de bulunuyor. Bir de zoomlayalım. İleride bir camimiz var. Camiye zoomluyorum. 15x'e kadar zoom yapabiliyor ve zoom kalitesi de bu şekilde bence oldukça başarılı. Peki siz nasıl buldunuz? Diğerlendirme size kaldı. da anlat anlat bir süremeyeceğim aslında birçok özellik var. Tek tek özellikleri size anlatmak isterdim ama videonun uzunluğu biliyorsunuz ki belli bir süremiz var. O yüzden daha fazla uzatmıyorum. Kamerayı çok çok çok çok beğendim. 200'lik kadar zoomu ve bir de bahsetmediğim bir özellik var. Geniş açılı Ön kamera bunu daha öncesinde Novo 10 Pro'da da görmüştük. Geniş açılı kamerasıyla ön tarafta selfie çekimlerinizi daha iyi bir şekilde yapabilirsiniz de diyeyim. Ve artık bu telefonun bize sunduğu ekstralara ve uygulamalara geçelim. Şimdi geldik bu cihazın bize sunduğu ekstralara. Daha demin MOI 13 arayüzüyle geldiğini söylemiştim ve bu arayüz sayesinde bize birçok farklı ekstralar sunuyor. İlk bahsetmek istediğim aslında benim en çok beğendiğim özellik diyebilirim. Süper Hub diye bir özellik. Şimdi ben bir metin yazacağım. Bu metni bana ilham olması için sağdan soldan kopyalayıp derlemek istiyorum. Ya da bir fotoğraf eklemek istiyorum. Ne yapıyorum? Fotoğrafımı eklemek istedim. Dosyalarıma giriyorum. Dosyalarda gördüğümüz bir fotoğrafı, ben hangisini seçeyim? Evet, bu fotoğrafı seçmeye karar verdim. Fotoğrafa girdim, üzerine uzun uzun bastım ve yukarıya doğru sağ köşeye kaydırdığımda, ben bunu sola almışım çok pardon, içine ekledim. Bunu şu an görüyorsunuz, sağ köşeye aldım. Siz ilk yapmak istediğiniz zaman sağ üst köşeye götürmeniz gerekiyor. Daha sonrasında not defterime girdim, notlarımı açtım. Ve ben buradan Super Hoop özelliğiyle şu an görüyorsunuz çıktı. Ben bu fotoğrafı alıp buraya yapıştırmak istiyorum. Yükleniyor. Daha öncesinde de bir fotoğraf yüklemiştim. İkinci fotoğrafım da burada. Bunu sadece fotoğraflar için değil. Herhangi bir metin yazıyorum. Mesajlarımda X kişiye bir şey yolladım. Teknoloji oku yazdım. Ben bu metni de yolladığımı farz edelim. Buradan kopyalıyorum. Alıyorum, yukarıya götürüyorum. Gördünüz yine orada Superhub özelliği çıktı. Metni de kopyalamış oldum. Bunu istediğiniz yerden yapabilirsiniz. Not defterine gittim. Süperhub'u açıyorum. Yan taraftan. Ve metnimi alıp aşağıya ekliyorum. Gördüğünüz üzere böyle derlemeleri e, istediğiniz yerden üzerine basıp sol üstte kaydırdığınız zaman alıp başka bir yere aktarabiliyorsunuz. Bu da aslında not almak istiyorsanız, eğer ofis işleriyle uğraşıyorsanız ya da günlük hayatınızda herhangi bir durum, oradan oraya bir şey aktaracaksanız bize büyük avantajlar sunuyor. Şimdi geldim bir başka özelliğe büyük klasör. Bir klasörde bir başka videolarımda da anlatmıştım belki hatırlıyorsanız daha bize kolaylık, alandan avantaj, zamandan tasarruf sağlıyor nasıl mı? Ben mesela burada iş diye bir klasör oluşturmuşum. Bu klasörün üzerine uzunca bastığınızda Genişlet diyorsunuz ve hemen üzerine bastığınızda uygulama açılıyor. Mesela burada yüklü olan bir uygulamadan e, takvimi açmak istiyorum. Direkt takvimin üzerine bastığım anda... Takvim açılıyor. Yani tekrar klasörün üzerine bas. Oradan uygulamayı aç gibi bir zorluk yaşamaktansa yaptığınız klasörle hem alandan tasarruf sağlıyorsunuz. Hem de tek tıkla direkt klasörünüze girebiliyorsunuz. Bence bu büyük bir avantaj. Bir başka özelliğe geleceğim şimdi. Bu büyük klasörün de nasıl yapıldığını gösterdim. Üzerine bastığınızda genişlet dediğiniz zaman genişliyor. Ya da uzunca bastığınızda küçültebiliyorsunuz bu klasörü. Bir başka özelliğimiz... Uygulamaya girmek istiyoruz. Atıyorum WhatsApp ya da Instagram. Tabi burada farklı farklı avantajlar sağlıyor bize ama e, şu an WhatsApp yüklü olmadığı için ben not defteri üzerinden kullanmak istiyorum. Not defterinin üzerine uzunca bastığımda en çok kullanabileceğim özellikleri bana sunuyor. Hemen girebileyim. Kafam karışmasında yeni not, fotoğraf çek yapılacaklar gibi bana ekstra özellikler sunuyor. Eğer bunu Whatsapp'ta yapıyor olsaydınız da en çok en sık kullandığınız kişiyle konuşmayla üzerine uzunca bastığınızda karşınıza orası çıkacaktı. Ya da farklı bir şey olsun ben buradan mesajlarımın üzerine uzunca basayım. Yeni mesaja girebiliyorum. Ya da kameranın üzerine uzunca bastığımda Portre, anlık çekim, video, selfie gibi bana seçenekler sunuyor. Siz de bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Dedikten sonra bir başka özellikten bahsedeceğim. Servis araçları. Bunu da size böyle ekranda göstermek istiyorum. Servis araçları nasıl kullanıyoruz? İki parmağımızı böyle ortaya doğru birleştirdiğimiz zaman servis araçları kısmı karşımıza geliyor. Bunun da üzerine bastığımız zaman istediğimiz servis aracını ana ekrana ekleyebiliyoruz. İstediğimiz vicide ekleyebiliyoruz. E-postayı, galeriyi, e-postayı ekleyeyim hadi ben bir de. Ekle dediğimde gelen e-postaları burada görebiliyorsunuz. Servis araçlarına ulaşmak da bu kadar kolay. Cihazın bize sunduğu bir başka ekstra özellik ise acil mod. Acil mod da bize neler sunuyor? Şarjın %1 kaldı, telaşlanıyoruz, arkadaşımızı arayamayacağız, buluşacaktık, belki ortada kaldık. Ya da bir taksi çağırmamız gerekti. Ama şarjın bir taksi bana nasıl ulaşacak falan... %1 şarjınız kaldığında bu acil modu açtığınız zaman gidip hemen 15 dakikalık bir görüşme sağlayabiliyorsunuz. Ya da artı size 12 SMS'lik bir süre tanıyabiliyor bu telefon acil moddayken. O yüzden endişelenmenize, kaygılanmanıza, tereddüt etmenize gerek yok. Acil modda belli bir süre için en azından istediğiniz kişiye ulaşabiliyorsunuz. Cihazın ekstralarından bu şekilde bahsetmiş oldum. Bir de G-Space kurulumuna gelelim. Aynı zamanda AppGallery üzerinden uygulamaları nasıl indiriyoruz? Reklamsız bir şekilde bunu göstermek istiyorum. Geldik uygulamalara ve G-Space'e. G-Space e. tarafından yukarıda gördüğünüz AppGallery'e giriyoruz. AppGallery üzerinden G-Space yazdığımızda hemen karşımıza çıkıyor ve yükle dediğimizde saniyeler içerisinde GSpace yükleniyor. Bu ne demek oluyor? GSpace'i eğer bilmeyenler için kısaca tekrar aktarıyorum. Eğer AppGallery üzerinden bir uygulamayı bulamadıysanız ve Google servislerine de ulaşmak istiyorsanız tüm Google servislerine GSpace üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Hemen aç dediğim zaman e, bir başla seçeneği çıkıyor. Burada oturum açmam gerekiyor. Uygulama yüklene dursun. Ben birazcık AppGallery'den bahsedeyim. AppGallery üzerinden de aslında neredeyse tüm uygulamalara ulaşabiliyorsunuz. Çok nadir farklı uygulamalar arasında gidip geliyor. Onu da yine zaten Gspace üzerinden halledebilirsiniz eğer bir uygulamayı bulamıyorsanız. Şimdi Gspace yükleniyor. Çok az kaldı. Hemen bir Google oturumu da açacağım kendime. Zaten görüyorsunuz şu an burada Play Store'dan YouTube'a, Mail'den Drive'a, Meet'ten tüm Google servislerine ulaşabilirsiniz. Hemen oturumu açıyorum. Evet arkadaşlar oturumu açtım. Şimdi... Bu oturum üzerinden neler indirebilirim? Zaten G Space'te YouTube'u gördük. Ama buradan da YouTube'u hemen indirelim. Yükle diyorum. Aklıma bir satın alma uygulaması geliyor. Letgo indirelim. Yükledim. Aşağıda bir Trend yol var. Trend yol'u da yükleyelim. Ki uygulamaların birçoğu zaten AppGallery'de bulunuyor. Bir içecek uygulaması olsun. Starbucks indirelim. Bir de bir oyun indirelim. Hangi oyun indirelim? Alp. Call of Duty indirelim. Tamam. Call of Duty'yi indirelim. Gördüğünüz üzere yani G-Space üzerinden istediğiniz uygulamayı yazın. Normal bir Android telefonda kullandığınız gibi G-Space'de kullanabilirsiniz. Büyük ihtimalle birçok uygulama indi. Ama aklıma gelen ekşi diyelim. Birkaç tane daha uygulama indirelim. Ekşiyi de yüklüyorum. Daha sonrasında G-Space'in içerisine giriyorum. Hemen burada G-Space. Alt tarafta Spotify da var görüyorsunuz. Spotify'ya bastığımda da zaten direkt beni oraya yönlendiriyor. Spotify'ı da yükledim. G-Space'ime tekrar geliyorum. Gördüğünüz üzere Starbucks inmiş, Letgo inmiş, Trendyol inmiş. E, uygulamaların oturumlarını açamayacağım için sadece e, bir göz gezdirmenizi istiyorum. Şu an Letgo'ya giriş yapıyor. Gördüğünüz üzere telefonla devam et gibi seçeneklerde bulunuyor ama ben şu an oturum açamayacağım için pek de devam etmiyorum ama uygulamanın açıldığını sizlerde görüyorsunuz trend yola girelim trend yol açılıyor gördüğünüz üzere şu an trend yol inmiş bir şekilde karşımızda bir başka uygulama olan Google haritalara gelelim Google Maps'e giriyoruz yüklediyoruz Google Maps'te yine sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor onu da göreceğiz. Peki bu uygulamalara ben girmek için sürekli g içine mi gireceğim Beyza? Hayır. YouTube'un üzerine uzunca bastığınızda bir kısa yol oluştur diyorsunuz. Ekle diyorsunuz ve hemen yanında kısa yol oluştu. Üzerine tek bir tıkla YouTube'a girebiliyorsunuz ya da kısa yol eklediğiniz herhangi bir uygulamaya. Gördüğünüz üzere YouTube'da açıldı. Gayet rahat bir şekilde çalışıyor. Bir de App Gallery üzerine gelelim. App Gallery üzerinden de G-Space'i indirdik. İstediğiniz uygulamayı kurabildiğinizden de bahsettim. Buradan e, banka hesapları olsun, iş bankası yükle diyorum. Tüm aradığınız banka hesapları da buranın içerisinde yer alıyor. Aynı zamanda Instagram, g de olsa da Insta'yı yükleyebilirim. E, TikTok yükle diyorum ve şu an hepsi iniyor. En sonunda... Ekranda göreceğiz. Şu an zaten bekleniyor diyor. Siz de görüyorsunuz. Bu uygulamalar tek tek çalışabiliyor. Bir de Petal Search üzerinden haritalara gelelim. Daha öncesinde benim de kullandığım telefon zaten Huawei Nova 10 Pro. Petal Search gerçekten güzel bir şekilde çalışıyor. Başta dediğim zaman başlıyor ve eğer bir yere ulaşmak istiyorsam, normal Google üzerinden haritalarda otobüslerin nereye gidebileceğini görüyoruz ya, Petal Search üzerinden de, bunu yapabiliyorsunuz. Şu an konumuma izin veriyorum. Konumuma eriştikten sonra ben Beşiktaş'a gitmek isteyeyim. Konumumu buldu. Beşiktaş'a yol tarifi diyorum. Alt tarafta nasıl gidebileceğim? Neyle gidebileceğim? Yürüyerek kaç dakikada gidebileceğim? Otobüste kaç dakikada gidebileceğim? Şu alttaki seçeneklerden görüyorsunuz. Yol tarifi deyip bastığınızda. Sanırım çok da fazla anlatılacak bir özellik kalmadı. İş cep şu an inmiş. Göstermek için açıyorum. Gayet uygulama açılıyor. Aynı zamanda TikTok indiriliyor. Yine Akbank'ta indiriliyor, bekliyor. Buradan AppGallery üzerinden şöyle de bir göz atmak istiyorum. İstediğiniz uygulamayı Netflix'i, Disney Plus'ı ya da Geyni. istediğiniz uygulamayı burada indirip kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı da yaşamazsınız. Geldik birazcık çıkışa bu telefonun gerçekten özelliklerini anlat anlat bitiremedik o kadar çok özelliği var ki e, güçlü bir cihaz güçlü olduğu kadar ee, birazcık da pahalı cebimizi yakacak bir cihaz. Ama değer mi? Tabii ki sonuna kadar diyecek. Uzun yıllar bizi götürebilecek cihaz. En başında bahsetmiştim. Vegan modelimiz vardı. Vegan modelde bize ekstralar sunuyordu. Bu ekstralardan da sona geldiğim için bahsetmek istiyorum fiyatla beraber. Neler var vegan modelde? Ekstra arkasında deri bir yapı var. Bu deri yapı aşınmalar yapmıyor kesinlikle. Aynı zamanda ön tarafında kunlu cam var. Bu kunlu camda dünya üzerinde 5 yıldız alabilen bir cam yani üzerine böyle lansmanda göstermişlerdi bize. Cam bu şekilde duruyor ve üzerinden böyle demir bir bilye atılmasına rağmen o cam hiçbir şekilde kırılmadı. Çok dayanıklı bir camı var. Aynı zamanda Vegan modelin işte sunduğu artıların yanında diğer iki modelde de ve vegan modelde de 6 metreye kadar suya dayanıklılığı bulunuyor bu telefonlarımızın. Geldik fiyata fiyat tarafından. Vegan modelimizin yani şurada hemen göreceğiniz vegan modelin fiyatı 38.000 bin. TL gibi bir fiyatı var bu güzel telefonunuzun. Siyah ve beyaz modellerin ise fiyatı 33.000 TL olarak piyasaya sunuluyor. Peki siz bu fiyatların nasıl buldunuz? Sizce değer mi? Bu telefonun kamerasını, donanımını hepsini göz önünüze aldırdığınızda bu fiyat bu telefon için uygun mu? Bana kalırsa uygun. Bence güzel. Çünkü oyunlarda ya da kameralarda, donmalarda, kasmalardaki vegan modeli alırsanız size yani kullan kullanabildiğin kadar. O kadar çok uzun ömür tanıyor diyebilirim. Peki siz nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.